Naber gençler, evet. hanımefendiler, evet. welcome back kanımza tekrar hoş geldiniz. Seleki series 1 set. Tamam. Eee başka şey bölüme tepki veriyoruz. Ee, hadi başlayalım. Çok ünlü bir bozunmadım değil mi? Ha yok ne bozulacağım. Aysel silahımı getir. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlılık söyledi ya. Aa Hakan değil mi <?ñasen2> yani, bu? kaşınıyor. Evet, evet. evet Gel de Şey <gâr in lovestream> <gülüyor> <Personal class language> Sultan Selim Han. Oruç boğma. Manzayıva yapma, sözlüne, aman aman. Kızı çok bağırıyor. Tamam Zeynep, vazgeçtim sus Ben Halil, sen bir prensessin öyle mi? Ben senin babanın oğlu muyum? Güvenmeseydin, Allah belanı versin söyleyen çok oldu biliyor musun? Allah biraz ee biraz elimle titredim biliyor musun? Elimizden bir kaza çıkacak. Sen ne yapıyorsun bu çayla yaprak artık kalksınsın. Bırakıyorum. Salat mısın Cemile? mısın Cemile? Ölüyorum Gerçekten mi? Ahmet mi? What the fuck? Ne bileyim ben. Sen salak mısın deri mi Evinde kim var kim yok bilmiyor musun sen? abla. mi mi? Ne mi bu? Şimdi bir sürü kutu geliyor oraya. gelinlik deme. Ay abla git Şimdi biraz pencek yap. Kerem yapma lütfen. Pengek. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ne diyor? Biz demiyor. Tatavlakam. İşte karşınızda ben, yani Yıldız Argun. Diyecektim ki, anlama çalıştığım gelde. Hayırdır Gülben. Hayırdır. içinde çeyiz mi düzüyorsun şimdi de? Ben de sana yedirecek 5 kuruş para yok. Yok, yok, yok, yok, yok, yok. Hadi. Bunlama sokuya girme bir de beni mi zorluyorsun köpek balığı sen? ya. Al gördük ama. Sen de ben. nereden ben kıtadan bile değilsin. Ya Ne oldu? ben şimdi. Muştuaş. Aa! Gebinet. Bakın, şöyle bir hareket yaptılar bana yani mı diye anladım ben. Ülkemizde olmaz diye biliyorduk ama işte her şey olabiliyor. Tsunami geliyormuş. Çabuk pencereyi ne bulursanız kapatın vallahi uçarsınız. Mete? Git buradan yoksa ben polis çağıracak. Korkma sana bir şey yapacak değilim. Sana haber vermeye geldim. Ne haber vereceksin? Kocam bizim evin önünde zıvardı. Gel as. Sibar sivarmak da demek. Bunlar. Sayda. Hı? Çık Ne ya vereceksin? Kocam bizim evin önünde gel Bu zıbar. bilmiyor. Ne demek Oğlum bana Bana tane şöyle. Bana böyle ki. Bana böyle ki zaman geçti. Zaman geçti. Buraya kadar Seni terk ediyorum. Hayatım dur. Burası senin Ben giderim. Osman Koka Osman Koka Osman Koka Osman Koka Bana böyle bir şey söylenmedi. Söylenseydi ben gelmez. Güzel karım benim, hadi ben gidiyorum. Aşkım oradan değil ya, kapı orada. Kafa gitti benim. Ay. Şey mi aşkım? Yine anglarlar yine ben. Evlenmişler. Evlendik dediler. Evlandı evet. Euras. Gelim kocam ve nişanlısı biz kocaman bir aileyiz. Hayatım. Hı. Bunların hepsi şimdi aynı gösteriyor, değil mi? Yok hayatım. Bu endirin ateşini gösteriyor. Öbürü şaykının tansiyonunu. Oke. Öbürü Bak üstündeki de yani de var. O da oluyor. Aa, siz son. All right, Türkiye'de son Ya çeki ya Yep. Ben bir dakika sefer görene kadar.